Merhaba, ben Hafıza Merkezi'nden Murat Çelikkan. Ben Henrik Bölüş Dirtung Derneği'nden Semaat Tüsevim. Haklara Destek Programı hakkında bilgi vermek üzere buradayız. Başvuru sürecinde ihtiyacınız olan bilgilere erişiminizi kolaylaştırmak için hazırladığımız video serisinin ikincisine hoş geldiniz. Bu videoda Sema ile beraber sizlere Haklara Destek Programı ile neyi hedeflediğimizden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ve haklarına karşı ciddi ihlallerle karşı karşıyayız. İktidarın sivil toplum üzerinde baskı yaratmak üzere kısıtlama, denetim adı altında cezalandırma ve engelleme faaliyetleri çok arttı. Bunun sonucunda yüzlerce hak savunucusu, ...adli ve idari baskılarla karşılaştı, karşılaşıyor. Öte yandan, Covid-19 salgını esnasında, özellikle kamusal alanda ses çıkartmanın önüne ciddi engeller ve yasaklamalar da konuldu. Hepimizin bildiği üzere, bu süreçten nasibini en çok kırılgan gruplarla hak temelli çalışmalar yapan küçük ölçekli örgütler alıyor. Bir yanda... Hükümet yanlısı medyanın toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan ve İstanbul Sözleşmesi'ne dair faaliyet yürüten LGBTİ artı ve kadın örgütlerine karşı nefret söylemleri sürerken, bir yandan da özellikle Kürt illerinde faaliyet gösteren derneklerin yöneticilerinin evlerine ev baskınları düzenleniyor. Para cezaları, Gözaltı uygulamaları, tutuklamalar ve cezalandırmalardan hemen her hak savunucusu örgüt nasibini alıyor. Daralan, daraltılan sivil alan olarak tarif ettiğimiz ve içinde olduğumuz bu süreçte, sivil toplum bileşenlerinden biri olarak biz de bu gidişata karşı bir araya gelerek dayanışma yolları, ...ve mücadele stratejileri geliştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl, ...Hafıza Merkezi'nin en önemli çalışmalarından biri... ...Haklara Destek Programı oldu. 2020 ve 2021 yıllarında... ...12 ay boyunca 48 hak temelli çalışan örgüte... ...kurumsal çalışmalarını sürdürebilmeleri için... ...hibe sağladık. Bunun yanı sıra... Salgının bizi ittiği dijital alanların çizdiği sınırlar içinde hibe programına paralel kurgulanan kapasite gelişim çalışmaları da örgütlerin esen sert rüzgarlara karşı daha dayanıklı olmasını sağladı. 2023 Ocak itibariyle iki sene boyunca 40'tan fazla örgütü desteklemeyi planladığımız ikinci haklara destek programında da benzer hedeflerimiz var. Başta insan hakları olmak üzere hak mücadelesini sürdüren örgütlerin destek ve dayanışma ortamının sağlanması ve geliştirilmesine sadece hibe programıyla değil, aynı zamanda dayanışma ağlarını çoğaltarak ve geliştirerekle de devam edeceğiz. Mevcut ağların geliştirilmesi, uluslararası ağlarla ilişkilerin kurulması ve sahip olunan deneyimlerin aktarılacağı platformların yaratılması hedeflerimiz arasında. Haklara Destek Programı'na başvurularınızı bekliyoruz. Hem Henrik Börsch hem Hafıza Merkezi olarak yıllardır Türkiye'nin demokratikleşmesine ve hak alanında çalışan sivil toplumun güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun finansmanıyla ikincisini hazırladığımız Haklara Destek Programı'nda Türkiye'deki hak temelli çalışan örgütlere sadece finansal destek değil, kapasite gelişim desteği de veriyoruz ve bunu oldukça önemsiyoruz. Hepimizin bildiği gibi dünyada sivil alanda bir daralma yaşanıyor ve bu programı da tam da bu daralmanın açılması, sivil toplumun varlığını devam ettirmesi için tasarladık. Hak temelli çalışan örgütler çoğunlukla yerel ve ulusal hibeler yetersiz olduğu için ve hali hazırda zaten kamu fonlarından da faydalanamadıkları için kapasite gelişimine dair kurum içi çalışmalara kaynak ayıramıyor. Uluslararası fon kuruluşlarının açtığı çağrılara da çoğunlukla dil bariyerlerinden ötürü ulaşamayabiliyorlar. Ya da ulaşsalar bile başvuru kısmında zorlanıyorlar. Haklara Destek Programı işte tam da bu noktada devreye girerek, örgütlere finansal destek sağlamanın yanında, iki sene boyunca birebir rehberlik ve teknik uzmanlık olanağı sağlayarak, örgütlerin kendi belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitelerini geliştirmelerine imkan sunuyor. Haklara destek programına başvurular Türkçe dilinde yapılabilmekte. Başvuru sürecinde ihtiyaç halinde her adımda cevap alabilecekleri bir destek masasının varlığı da programı hak örgütlerine daha erişilebilir kılıyor. Geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz Haklara Destek Programı'nda 48 örgüte yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim, atölye ve birebir uzman desteğiyle farklı alanlarda kapasitelerini geliştirmelerine yönelik bir program sunduk. Kapasite geliştirme ayağının en önemli gelişim alanları kurum içi stratejik planlamanın ve bütçe yönetiminin iyileştirilmesi, dijital okur yazarlığın artırılması, proje tasarlama ve uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması, kampanya organizasyonu ve sürecin yönetilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdi. Bunların dışında gönüllülerle çalışma, kurum içi hak temelli politika belgelerinin oluşturulması, kurum içi iletişimin geliştirilmesine katkı sağlamak gibi konularda da destek sağladık. Bu programda da benzer bir çabayla hareket edeceğiz. Bu süreç içerisinde kurumların çevrim içi bilgiye erişim olanaklarını artırmayı ve farklı dijital araçları kullanarak faaliyetlerini sürdürmeleri ve görünürlük kazanmaları için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Yine kurum içi süreçlerin iyileştirilmesi ve şeffaflığı esas alan bir yapıda ilerlemek için kurum içi yönergelerin hazırlanması, görev tanımlarının yapılması, ve dernek faaliyetleri doğrultusunda, dernek çalışanlarının birimlere ayrılması, gerekirse dernek tüzüklerinin güncellenmesi, varsa dernek evraklarının tamamlanması gibi konularda da kapasite gelişimi kapsamında katkı sunmaya çalışacağız. Bütün bunları yaparken, destek verdiğimiz örgütlerin bulunduğu bölgeyi, şehri, mahalleyi, çalışma alanını, ulaşmak istediği hedef kitlesini gözeterek ilerleyeceğiz. Çözümün kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yaratılabileceğinin farkındalığıyla hareket edeceğiz. Haklara Destek Programı'na başvurularınızı bekliyoruz.